hayatımız Arapça kanalında ka çocukların karakter oluşmasına katkı sağlayacak Arapça hikaye okumalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzün başlığı El Eman El <gülüyor> <gülüyor> hikaye fi's safi. Fi's safi. Evet fi's safi sınıfta fi ahad el ayami günlerin birinde fi ahad el ayami günlerin birinde <gülüyor> meşet meşe yemşi yürüdü men meşe e muallimetul fasli sınıfın öğretmeni es-seyyide selva selva hanım Hüne ve hüneke. Hüne ve hüneke. Burada, şurada, buradan, şuraya, şuradan, buraya, yürüdü, sınıfta yürüdü. Buradan, oraya falan. Tetefek kadu, kontrol ediyor, bakıyor. Nizama ve tertibe ettilmizeti. Nizam ve tertip. Öğrencilerin nizam ve tertibine düzenine ve durumla ne yapıyordu kontrol ederek buradan oraya gidiyor ya yani geziniyor sınıfın içerisinde kontrol amaçlı, denetim amaçlı. Leqad kənet idi dəqiqətün. Evet, kəneti dəqiqətün, cidden. Hatta. Dekatkanet, e, el muallimetü dakikaten cidden diyelim dakikaten cidden. Dikkatliydi, dakikti. E, Fime o şeyde, yekustul melebise. Yani elbiseyi, giyimi ilgilendiren konularda dakikti, özenliydi. Bakın kendisinde görüyorsunuz zaten. Kırmızı, çiçekli, güzel bir fistan giymiş. Evet. Vel yekussu el ve ayakkabıları ilgilendiren, ve şaara, ve saçı ilgilendiren, ve azafir ve tırnakı ilgilendiren tırnakları ilgilendiren konularda hocam neydi hassastı dakikti hangi konularda lekâd kıyaset dakika ten jiddem فيما يخص الملابس والأحذية والشعر والأظافير نعم Aradet, Arzu etti istediği en tekune olmayı külle mi Evet en tekune olmasını külütüfletin bu ve küllefletin her çocuğun olmasını istediği fi ehseni suretin en güzel görüntüde nasılmış en güzel görüntü en güzel şekil evet ve efzele hendamin ve en en üstün endamla yani hem görüntü hem endamıyla en güzel en üstün fe talabet etti yani istedi nerede min cemii tilmizati Min cimiyetilmezatin tüm kız öğrencilerden istedi en yıkifne <Sessizlik> sıf. Yıkıfı yıkıfani yıkıfuna, tıkıfı tıkıfani yıkıfne sıra ya durmasını istedi tüm öğrencilerden. Öğrenciler sıraya geçti, veda <Sessizlik> et ve davet etti kimem. رئيسه الفصلي ودعت رئيسه الفصلي ابتسامة صنع Başkanı ابتسامa da çağırdı li tu'aideha kendisi yardım etmesi için fil fahsi ve teftishi muayene ve teftişte kontrol de yani nedir aslında fahs ve teftiş İkisi müteradif, ikisi birbirine yakın. Kontrol ve teftiş, muayene ve teftiş, inceleme ve teftiş, kontrol konusunda sınıf başkanı İbtisam Hanım'ı, şurada yanında duruyor, kendisi yardım etmek üzere çağırıyor. Ve fiy esna-i intizari bekleme esnasında küllü feteatin her kız öğrencinin beklemesi esnasında Lidevrihe sırasını Semi'at işitti. Su'adü su el öğretmen öğretmeni işitti. Ve o yani Vahiyen öğretmen Tu'bihu zemileten uhran. Bir başka öğrenciyi azarladığını işitti. Suat öğretmenin bir başka kız arkadaşını, öğrenciyi azarlıyor. Wabbaha yubukhu tebikh. Yubikhum zemina. Kanat iday tırnakları gayrum ve gayrun nazife. Yani bakımsız, törpüsüz ve temiz değildi hem törpülenmemişti, kibar şey yapılmamıştı, hem de temiz değil, gayra nazifetin, gayra muqlimetin ve gayra nazifetin. وَلَمَّ كَانَتْ وَلَمَّ كَانَتْ وَلَمَّ كَانَتْ اَزَافِرُ سُعَادٍ سُعَادٍ tırnakları هِيَ نَفْسَهَا مُتَّسِخَةٌ Cidden Onun da tırnakları gerçekten çok kirli olunca فَكَدْ اَسَابَهَا fakat فَكَدْ اَسَابَهَا الْخَوْفُ Şüphe yok ki onu da bir korku aldı. Çünkü nedir? Suad'ın tırnakları da kirli olunca gerçekten kirli olunca onu da ne yaptı? Bir korku asardı. Neden? Çünkü arkadaşı Suat öğretmenden azar işitmişsin. فقال suad Suat dedi وَهِيَتْ تَخْتُوا اِلَا الْوَرَاءِ O arkaya geçerken ya saklanırken saklanmaya çalışırken Ya Rab diye yalvarıyordu. Lakin Lakin Mervetü, Merva ve Mervete, çünkü o dakinin inneni isminin nasıbe enerefede. Suad'ın Su Suad'ın arkadaşı Merve elleti öyle arkadaşı kânet idi terdif duruyordu. Halfeha arkasında fi'saffi sınıfta onun arkasında duran arkadaşı Suat sağ min Minel eleemi acıdan bağırdı ve ve bu ahlandı uflandı yani hem acı hem ahlama onu filan Demek ki ee, bir şey olmuş ennesi su adı suade çünkü soğut, çünkü soğut. Çünkü soğut. Çünkü soğut. Çünkü soğut. Çünkü soğut. Çünkü Ve o arkaya geçiyordu. Yani öğretmenden kaçmak için. soğut. Çünkü soğut. Çünkü düştü. Çünkü -e soğut. parmaklarının üstüne düştü. soğut. Kademe Merve. Merve'nin ayaklarının parmağlarının üzerine ne yaptı? Bastı. Demek ki Merve'nin bağırıp acı çekmesi Suad'ın arkaya geçeyim derken arkadaşı Merve'nin ayak parmaklarına basması sebebiyle olmuş. Kaçıyor ya öğretmenin şeyinden كان سعاده صوت ايدي nedir? لا تزالوا vazgeçmiyordu haifeten hala korkuyordu Neden? min iqabil muallimati öğretmenin cezasından korkmaya devam ediyordu es-seyyide hanım öğretmen selva hanımın ikabından ya yani cezasından korkuyordu korkmaya devam ediyordu febedet tethaddas ila sadiqatiha safa'ya ne yaptı kız arkadaşı safa'ya ile konuşmaya başladı onu anlatmaya başladı elleti öyle arkadaş ki kanet tequfu duruyan duran arkadaştı emmehe fi's sınıfta önünde duran sınıfta önünde duran Kız arkadaşı Safaya ne yaptı anlatmaya başladı. Ve ona sordu şu Suad suat sordu, ne zate ne yapması gerektiğini sordu. Hem ona anlattı durumu yani tırnakların pis kirli olduğunu. Ve cüfe tehrju ve nasıl çıkacağını, min hazel mevkif bu durumdan. Yani durumu anlattı. Ben nasıl kurtulacağım bu durumdan? Bak. Arkadaşının ayağına da basmayış. Evet. Burada sevgili arkadaşlar. Demek ki Kenes Suad la tazalu kâifeten Korkuyor Suad min ikabil muallimati öğretmenin cezalandırmasından eee Saydeti Selva Selva hanım öğretmen Selva hanım cezalandırmasından korkmaya devam ediyor yani korkuyordu. Febed et <gülüyor> başlığı tetahaddesu konuşmayı anlatmaya ila sadiqatiha Safa kız arkadaşı Safa'ya anlatmaya başladı durumu. Kim bu Safa? التي ذا ya يا مصفا كانت اي تقف امام في في onun önünde duruyordu veya oturuyor neyse wa sa wa salatha sa ala sa alu salat salata ne yapması gerektiğini ona sordu ne ve keyfe, ve keyfe ve nasıl tekrucu çıkacağını min hazel Evet, bu durumdan da nasıl çıkacağını sordu. Bugünkü dersimizi arkadaşlar, okuma çalışmamızı burada durduran dur Yarın Allah izin verirse kaldığımız yerden devam etmek üzere hepiniz esen kalın, hoş kalın, sağlıcakla kalın.